Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba ben Serhat Ayan yine sizlerle bir haftanın çalışında birlikteyiz efendim bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden bugün çok enteresan teknolojilerden bahsedeceğiz size ama bu teknolojilerden bahsederken bu teknolojilerin doğumunu bizim için mümkün hale getiren insanlardan bahsedeceğiz şimdi çok da alışık olmadığımız bir şekilde iki konumuz aynı anda attığımızda kendilerine merhabalar diyelim Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Koordinatörü Profesör Doktor Cengizhan Öztürk. Merhabalar hocam. Merhabalar. Teknoloji Transferi. Merhabalar. Içinde... Sesim, geliyor Sesim geliyor mu? Geliyor evet evet. Buyurunuz. Eee evet ben Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Cengizhan Öztürk benim. Evet. Teknoloji Transfer Ofisinin evet. koordinatörü... koordinatörü değilim Allah saklasın. Allah saklasın. Yönetim kurulunda destek vermeye çalışıyorum. Volkan Özgür arkadaşımızın onun koordinasyonunu yapıyor. Bana gelen notlarda sanırım bir karışıklık olmuş. Kusura bakmayınız efendim. Sorun değil. Sorun değil. Ee, aynı zamanda sevgili Hakan Yıldız da Fon Bulucu'dan hattımızda kendisiyle Cuma günü konuşmuştuk. O kadar çok yayın alıyoruz ki artık yer değiştirmeyi ben çok isterim. Hakan Yıldız'a bütün bu program akışını bırakmayı çok isterim efendim. Merhabalar Hakan Bey. Serhat Bey başımızın üzerinde yeriniz var efendim bu arada çünkü sen hocamın e, e, unvanı sonradan sıkıntı olmasın diye düzeltti bence. Çünkü orası gerçekten zor bir yer. Hocam böylelikle kendi izlerinizden de atmış oldunuz o konuyu. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> evet. ya söylenince yapışıyor. Üzerimize biz de hani çok destek veriyoruz ama idari arkadaşlar başka taraflardan teknoloji transfer ofisini götürüyorlar. Biz sadece yajan bilimleri olarak sizin de desteğimizle oldukça kapsamlı bir işbirliği başlatmış olduk. Hocam dediğim gibi bana gelen notlarda sanırım ufak bir sıkıntı olmuş. Kusura bakmayın lütfen. Evet e, Cengizhan Hocam öncelikle e, sizden şeyden başlayalım isterim. E, Boğaz Üniversitesi'nde şu anda bu konularda yeni teknolojinin gelişmesi anlamında neler oluyor? Siz bizzat içinde olan birisi olarak bize bu konulardan bahsedebilir misiniz? Ya şöyle söyleyeyim. Yani yaşam bilimleri, sağlık teknolojilerinin önemini anladık bu son salgında. Ülkemiz olarak da yapmamız gereken çok şey var. Çok şey var. Onu da bilincine verdik. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği, moleküler biyoloji, ana bilim dalı gibi evet. başta iki akademik bilimin katkısıyla yaklaşık bir 12 senedir zaten yaşam bilimleri odaklı olarak böyle araştırma merkezleri, ortak altyapılar kurma gayreti içindeydik. Bunları evet. son 7-8 senedir akademik girişimcilik, ee, üniversite sanayi işbirliği, girişimciliği destek verecek yapılar halinde de e, ayrıca e, destekleyecek altyapılar ve programlar kurmaya başladık. Böylece bir anda e, şu anda bu sene içinde e, önemli altyapıları Kandilli'deki yeni derin teknoloji üstü, üstünde hayata geçiriyoruz. Hem de bu evet. altyapıları gelecek girişimcilere... Destek verecek işte mentorluk, yol gösterme, işleri ne yönelik programlar başladı. Bunların içinde Kalkınma Ajansı'ndan destek alıyoruz. Sanayi Bakanlığı'nın rekabetçi sektörler programından destek alıyoruz İPA kapsamında. Bir anda böyle değişik değişik projelerin bir araya geldiği ve desteklendiği bir yer haline geldi. Bu Kandilli kampüsümüzdeki, yerleşkemizdeki bu yeni alanlar ve bu da bizim İstanbul Sağlık Endüstrisi kümelenmesi tarafından da destekleniyor. Onu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı'ndan destek veriyor. Teknopark İstanbul'da belirli altyapılar kuruyoruz. O bir bacağını oluşturuyor. Pek çok diğer üniversitede de destek veren bilimler, laboratuvarlar var ama önemli bir altyapı Kandilya yerleşkemizde Boğaziçi Üniversitesi'nde kuruluyor. Hocam peki e, şunu sormak istiyorum size. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden ben sık sık girişimleri, Boğaziçi Üniversitesi'nin destek verdiği e, bu girişimcileri e, yayına alıyorum. Ama sanki sağlık tarafında ve biyoteknoloji tarafında biraz daha böyle bir e, şey geçiyor, e, hak geçiyor gibi geliyor bana. Ki bu iyi bir şey bence. E, bu alana biraz daha yoğun ilgi var değil mi? Ya da ben uzaktan bakınca algıda seçicilik mi oluyor bilmiyorum. Yani olmayacağın değil mi? Evet. Saat gibi. Evet, yani bu, evet. bu bu bu kapsamda bizim e, sağlık alanında çok fazla girişimciye ihtiyacımız var. Çünkü e, sağlık sistemimiz hizmet tarafında e, dünyada öncü işler yapıyor, altyapılar kuruyor. Ama bunun altını dolduracak tıbbi cihazları, biyoteknolojik çözümleri, ilaçları, aşıları da ülkemizde geliştirmemiz lazım. E, çünkü yani taşımacılık ile değirmen dönmez. İşte akademik çalışmalar, altyapılar üniversite kuruluyor ama onları da ekonomik değere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu açıdan da e, Boğaziçi bünyesinde çok iyi öncü akademik girişimlerimiz var. E, etrafımızda toplanan Kandilli Health programında olduğu gibi veya Biyokuluşka programında olduğu gibi Teknopark İstanbul'da girişimcilerimiz var. Bir niyetlenme var ama uzun ve sabırlı işler bunlar. Diğer alanlara göre daha zahmetli, daha kontrollü. Daha çok para gerekiyor, kaynak gerekiyor. Ee, i̇şte o ok etki kısımları da işte yeni anlaşmalarla, yeni iş birlikleriyle çözmeye çalışıyoruz. Yani e, şunu söylemek istiyorsunuz sanırım değil mi hocam? E, mesela ne bileyim e, ben bir selfie çubuğu yaptım, böyle bir selfie çubuğu girişimciliği yaptım demekle bir sağlık alanında şu şu şu alanları eğliyorum. demek arasında hayata geçip ilk parasını kazanması arasında çok ciddi bir zaman farkı var sanırım değil mi? Aynen öyle. Yani evet bunları da bizim sabrımızı gösterebilmemiz lazım. Zaten buna sabır gösterebilecek yapıların biraz daha hayata geçmesi lazım. Ben izninizle Hakan Bey e dönmek istiyorum. Hakan Bey sizin de bünyenizde son işte 25-30 farklı girişimci çıktı ve başarıyla fonlandılar bunlar. Aralarında sağlık girişimleri de vardı. Sağlık girişimlerine bakış açısı nasıldı halkımızın? Biraz sizin fon bulucu şapkanıza sorumu sormak istiyorum. Tabii öncelikle bir teşekkür de etmek gerekiyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Rektörümüz Naci Bey, e, TTO e, koordinatörümüz Volkan Bey ve tabii ki Cengiz Han Hocam e, büyük bir gayret sarf ettiler e, bu işbirliğinin oluşabilmesi için. E, müsaade ederseniz birkaç cümle sadece bu iş birliğiyle ilgili sorunuza cevap vereyim. 9 Mayıs'ta imzaladık biz işbirliği protokolümüzü ve gerçekten bir üniversiteyle bir kitle fonlama platformu arasında daha doğrusu bir yatırımcı kuruluş arasında imzalanması açısından son derece önemli ve ilk e, işbirliği sözleşmesi diyebiliriz buna. E, tabii burada bizim en büyük katkımız sizin sorunuzu da içerecek şekilde e, sağlık ve biyoteknoloji alanındaki girişimlerimizin ölçeklenmesi gerçekten uzun vakit alıyor. Bu kolay bir süreç değil. Tabii ki burada finansa erişim ve sabırlı yatırımcıların da yer alması gerekiyor bu yapı içerisinde. İşte biz burada devreye gidiyoruz. Sadece fon bulucu olarak da değil, beşli bir protokol imzaladık. Bir portföy yönetim şirketimiz var Matasit. Aynı şekilde bir eğitim şirketi var bu iştiraklerimizden biri olan. Yine bir Venture Growth şirketimiz var. <gülüyor> e, Dolayısıyla aslına baktığınız zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin sağlık ve biyoteknoloji alanında e, kabul ettiği girişimlerin ticarileşmesi, e, finansmana erişimi ve sürdürülebilir girişimlerin ortaya çıkması için e, ihtiyaç duyulan tüm yapı tek bir sözleşmede buluştu. E, bu anlamda çok çok önemli bir e, önemsiyoruz bunu. Önümüzdeki dönemde sizin belirttiğiniz şekilde biraz daha uzun vade düşünen yatırımcıların bir araya geldiği bir son havuzu, bir yatırımcı havuzu oluşturacağız. Bir taraftan girişimcileri hazırlarken diğer taraftan da yatırımcılarla girişimcileri buluşturup bu finansa erişimi en üst seviyede sağlamaya çalışacağız. Buna özel bir girişimci yapısı mı? Daha sonra yatırımcı yapısı ayarlanacak onu tam anlayamadım. Dediğiniz gibi şöyle zor ölçeklenen girişimlerde Serhat Bey kısa vadeli yatırımcıların pek kısa vadeli yatırımcılar için pek uygun olmuyor bu yatırımlar 7 evet. ila 15 yıl arasında bu yatırımların dönüşü söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla zaten bu konuda son derece uzman girişimler var orada özellikle akademik girişimcilerimiz biz onların bu zor ölçeklenme döneminde finansal erişimini kolaylaştıracağız, ticaretleşmelerini sağlayacağız, uluslararası ve ulusal fonlarla buluşmalarını sağlayacağız. Onlara süre, sürekli bir eğitim vereceğiz. Çünkü her ne olursa olsun girişimcilerimiz akademik de olsa özellikle finansal ve ticaret, ticari konularda biraz zayıflar, teknik konularda çok iyi olmalarına rağmen bu açıkları hep beraber kapatacağız. Süpersiniz. Peki ben buradan tekrar Cengizhan Hocama dönmek istiyorum hocam. Şimdi siz akademik olarak da zaten bu dünyanın içindesiniz. Girişimleri, girişimcileri zaten yetiştiriyorsunuz ya da çevrenizde birçokları vardır. Özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanında girişimler hangi özellikle konulara yoğunlaşıyorlar? Böyle bir farklılaşma görüyor musunuz? Evet. Her, her konuda çalışan girişimciler var Türkiye'de İstanbul'da. Bizim şu anda destek verdiğimiz gruplar içinde kanser ilacı geliştirenler de var. Özel ünlüçü diagnostik tanı kitleriyle uğraşanlar var. Dijital sağlıkta, sağlıklı yaşamda oldukça kapsamlı girişimleri görüyoruz. Bunlar sayıca da artmaya başladılar. Yani işin doğası geriye zaten her şey dijital dünyaya geçiyor. Bu işte internet of things'in sağlık alanında sağlıklı yaşamla ilgili pek çok uygulamasının geleceğini, gelecekte yaygınlaşacağını hepimiz öngörüyoruz. Bu konuda girişimciler de fikirlerle geldiler, projelerle geliyorlar. Bunun bir yönü de e, biliyorsunuz sağlık zor bir alan, kamuya satmanız gerekiyor, yeterli ölçek üretim evet. yapmanız gerekiyor pek çok tıbbi cihazda ve biyoteknolojik çözümde. Ama dijital sağlıkta ve sağlıklı yaşamda bir miktar son kullanıcıya, firmalara e, da direkt satışlar mümkün olacağını öngörüyoruz bu konuda. Belirli aşamalarda mevzuatla da ilgili düzenlemeler ülkemizde yapıldı. Yurt dışında bu konularda farklı alanlarda gelişmeler mevcut. Yani her konuda girişimciler var. Belirli girişimlere ülkemizde daha önce hiç gelişmesi mümkün olamaz dediğimiz girişimlere... ...diyelim ki belirli bir kanser ilacıyla ile ilgili, belirli hücresel tedavi ile ilgili... Biyoteknolojinin gelişen bazı konularla ilgili girişimlere sadece bu bu işbirliği kapsamında bir mali destek tanımlanmanın, tanımlanmanın ötesinde burada altyapılarda yapılarda da yani e, deneysel hayvan görüntülemede biyoteknolojik üretimde, biyoteknolojik üretimde bunların laboratuvarda e, test analizinde oldukça kapsamlı altyapılar kurgulamış oluyoruz. Tabii bunun Boğaziçi Süper. Üniversitesi dışında diğer üniversitelerden aldığımız destekler de var. Yani e, tek, tek bir konu olduğunu söyleyemem. On binlerce tıbbi cihaz var. Pek çok biyoteknolojik alan var. Yapılacak çok çok iş var. Sadece e, niyetli gruplar, cesur girişimler ve girişimciler ve yatırımcılar. Artık Peki. Zaman, e, bunların zamanı geldi. Şunu sormak istiyorum hocam size. E, mesela dünya ilaç devleri var. İşte Almanlar, İngilizler, Amerikalılar vesaireler. Bizim bunlarla e, bu, bu tip girişimler sayesinde e, yarışır hale gelmemiz ya da o dünyada kendimize bir yer edinmemiz mümkün olur mu o devlerin arasında? Yoksa bu bir yani, hayal midir? Bilmiyorum ki. Yani bence... E, İyi bir iyi bir programla sabırla destekle güçlerimizi bir araya getirerek bu bu alanlarda pay almamız almamız mümkün. Yani ihracatımız artıyor pek çok alanda. Bu alanlarda yatırımlar artıyor. Niyetli insanlarımız ve sabırlı programlarla. E, yatırımcıların da desteğiyle ilerleyebiliriz gibi geliyor e, bilmiyorum Hakan Bey yatırımcılar arasında da buna niyetli insanlar olursa o da cevaplasın lütfen buyurun Hakan Bey e, burada aslında somut olarak da e, yapacağımızı söylersem e, bence Serhat Bey e, sizin o e, ulaşmak istediğiniz cevabı da ulaşmış olabiliriz e, bu çalışmaların sonucunda e, işbirliği protokolümüze de dahil ettik bir girişim sermayesi yatırım fonu sadece e, Boğaziçi Üniversitesi girişimcilerin, özellikle sağlık ve biyoteknoloji alanında girişimcilerimiz için bir fonun kurulması hedef. Dolayısıyla bu hedefe çok hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyorum. E, girişim sermayesi yatırım fonları bildiğiniz gibi sadece finansmanı sağlamak yerine e, girişimlerin bir sonraki aşamaya geçmeleri, hatta unicorn'a kadar olan süreçlerinde birçok paranın dışında da destekler veriyor onları yönlendiriyor. Ben en azından çok iyi bir başlangı, çok güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum bunun. Belki bir yıl sonra yine Serhat Bey, Cengizan Hocamla beraber katılırız. Sonuçları da burada değerlendirme şansımız Vallahi olur. Vallahi katılırız diye bir şey yok. Bu mikrofonlar sizindir. Yani böylesi konular olduğu sürece e, sizin sadece söylemeniz yeterlidir bu yayına çıkıp bunları anlatmanız için. Çünkü herkesin sizin bu söylediklerinize ihtiyacı var. E, ben bunu hissediyorum. Çevremden de görüyorum zaten. Peki e, şunu özellikle sormak istiyorum. Cengizan Hocam, e, bu tip şeyler mesela girişimlerin ürettiklerinden, yarattıklarından mı e, ortaya çıkıyor? Yoksa mesela devletin ya da ilgili kurumların, Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili kurumların, ya bizim böyle ...böyle bir şeylere ihtiyacımız var. Bu konuda yapanlara biz destek vermek istiyoruz gibi yönlendirmeleri de oluyor mu? Yani oluyor ara ara belirli konularda. Fakat yapacak o kadar çok şey var ki... ...girişimcilerimiz evet. genelde yani devletten bunu beklemektense... ...global piyasaları takip ederek hangi alanda yeni fırsatların oluşacağını yakından izliyorlar... ...ve... Türkiye'den başlayarak globale açılan bir strateji ve fikirlerle geliyorlar genelde. Öbür türlü sadece Türkiye pazarına odaklanırlarsa o girişim sınırlı bir yerleşmeli kalma ihtimali var. Bir Türkiye'ye global pazarın %1'inden de az pek çok tıbbi cihaz ve biyoteknoloji alanında. O açıdan esas büyük pasta dışarıda. Burada yetenekli gençlerimiz, girişimcilerimiz ve yatırımcılarımızla gelişip, uygulayıp sonra esasında ihracata ve global pazara açılmamız lazım. Bu... E, iş birliği çerçevesi örnek ve öncü bir işbirliği. Iş Dediğim gibi bir yatırım havuzunun sağlık ve biyoteknolojide ilk mümesi örnek anlaşmaları bir araya getiriyor. Bu masaya yeni katılımların da olacağını öngörüyoruz. Böylece ölçeklendirme, e, pazar geliştirme gibi konularında insanlar, iyi fikirler, iyi ekipler pek çok ihtiyaç duydukları yatırım Spektrumunun bir yerinden başlayarak ilerlemeleri yönünde tam bir yatırım yol haritasını görmüş olacaklar. Bilmiyorum biraz fazla mı yinser konuştum Hakan Bey. Hocam hocam vallahi daha iyi ifade ettiniz. Valla iyimserlik burada iyimser olmamız gerekiyor ve ileriye doğru adımlar atmamız gerekiyor. Hatta e, biz program öncesinde Hakan Bey'le konuşurken bu imzaların anlaşmanın e, maddelerinden de bahsedeceğinden bahsetmişti bana. Bundan söz etmişti. E, belki o maddeler e, bizim önümüzde e, bu açılımın geleceğini bize göstermesinde önemli fırsatlar sağlayabilir. E, haklısınız. E, burada e, esas olan girişimcilerimizi biz e, istisnasız olarak eğitimlere alacağız. Bu eğitimlerle beraber aslında girişimlerini yeniden keşfetmiş olacaklar. Tabi bir sonraki aşama onların girişimlerinin dökümantasyonu. Çünkü bildiğiniz gibi eğer bir yatırımcı karşısına çıkacaksanız doğru bir dokümante etme durumundasınız girişiminizi. Aslında kitle fonlaması aracını biz burada daha efektif kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Fakat buradan bir şey daha söylemek lazım. Aslında Cengizhan Hocam belirtti. Bu işbirliği sözleşmesi aslında... Ortaya çok net, çok anlaşılabilir bir araç koyuyor. Bu işbirliğinin genişletilmesi, yani Türkiye'de bulunan VCs'lerimizin, TVCs'lerimizin, bireysel yatırımcıların, devletin, şirketlerin hepsinin ortak yatırım yapabileceği bir co-invest hedefimiz. Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için sizin vasıtınıza da bir çağrı yapalım. E, tüm yatırımcılarımızı bu sisteme, e, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu öncülüğünde e, oluşan bu işbirliğine dahil olmaya çağıralım. Çünkü bir arada olursak, birlikte olursak çok daha e, verimli işler çıktığını e, biz son bir yılda görüyoruz. 20 bin e, üyeye ulaştık bugün. 20 bin tane zaten yatırımcımız var içinde kurumsallar, VC'ler, CVT'ler ama Türkiye'de çok daha fazla yatırımcı var. Onlarla beraber e, Türkiye'deki sağlık ve biyoteknoloji alanındaki girişimlerimizi de bir sonraki aşamaya hep beraber kaçıyalım diyorum Serhat Bey. Valla sizinle de yaptığımız konuşmalarda da bunun üstünden geçmiştik Hakan Bey. Yani mesela ne bileyim bankaların sunduğu yatırım fonları var. İşte diyor ki teknoloji fonuna yatırım yapmak ister misiniz? Biz bankaya belli bir para veririz. O bizim verdiğimiz parayla teknoloji çerçevesinde bunlarla şey yapıyor. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi ben böyle uzun vadede devlet tahvili vesaire gibi değişik ülkeleri devlet tahvillerine girmektense böylesi getirisi çok yüksek olma ihtimali çok yüksek olan, acayip bir cümle oldu ama öyle, şeylere yatırım yapmayı yeğlerim. Yani bankalar, yatırım kuruluşları vesaireler bir küçük yatırımcı olarak, çok küçük yatırımcı olarak bunlara ben kendi şeyim kapsamında girebilmeyi çok isterim. İnşallah böylesi yapılar da oluşur. Serhat Bey belki burada bir şey ifade etmek lazım. Son e, 6 aydaki dünyadaki gelişmelere baktığınız zaman e, yatırım yapacak yeni yatırımcı şu anda bulamıyor. E, her şey kırmızı, her şey negatif. Şu anda evet. e, dünyada girişimcilik ekosistemine ee, en azından portföyünüzde bulunduracak şekilde varlıklarınızın %5'in 10'lu yatırmayı ısrarla ben tavsiye ediyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi. Çünkü gerçekten önümüzdeki dönemde dünyadaki enflasyonist ortam sebebiyle e, varlıklarınızı korumanın e, yollarından biri girişimcilik ekosistemine yatırım olacak. Evet evet yani e, aynen öyle ve, yani, e, ve bunlar da bize çok şey getirecek yani yatırdığımız parayla hem sağlığımızı korumak hem ülkeye istihdam sağlamak hem ülkeden böyle bir döviz getirisi olan şirketler çıkartmak bir koy üç al gibi oluyor e, benim bakış açımda en azından herhalde çok yanılmıyorumdur. Doğru. Burada kazan kazan modeli çok güzel işliyor. Ülke kazanıyor, insanlar kazanıyor, girişimciler kazanıyor, dünya kazanıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi müthiş bir kazan kazan modeli var. Peki Cengiz Hocam size şunu da sormak istiyorum izninizle şimdi bu yapılan işe yapılan anlaşmaya görebildiğim kadarıyla herkes katılmak istiyor ve yine görebildiğim kadarıyla zaten Boğaz için tüm gücü ve varlıklarıyla beraber bunun içinde oluyor. Bu daha nerelere doğru ilerler, nereye doğru evrimleşir? Sizin öngörünüz nelerdir efendim? Şimdi sağlık öyle bir konu ki yani tek bir üniversitenin, tek bir böyle yatırımcı grubunun çözebileceği konu değil. Yani yatırımlar büyük, süre uzun ve en azından belirli konularda öyle. İlaç gibi, aşı gibi bu alanlara da biz girmek istiyoruz. Ama evet. tabii farklı açılardan insanların da girebileceği. Küçük desteklerin bir araya gelerek büyüyebileceği ortamlara da ihtiyaçlar var kitlesel konlama gibi. Melek Yatırımcı BİSİ tarafında da e, e, bireysel olarak girebileceğiniz veya topluca gruplar halinde gidebileceğiniz ortamlar var. Biz bunların genel bir çerçevesini bu ilk önce anlaşmayla yapmış olduk. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin dışına taşan bir yönü de bizim İstanbul Sağlık Endüstrisi hükümelenmesi yönüyle oluyor. Bizde çünkü e, yaklaşık 17-18 tane üniversitenin resmi katılımı var. İstanbul çapında e, sağlık alanında tüm akademik e, spin-off'ları veya start-up'ları eninde sonunda radarımıza giriyor. Teknopark İstanbul bünyesinde, Biyokuluçka'da önemli bir altyapı var. E, oradan gelenler var. Ve bizim e, istek tarafında şu anda sektörde üretim yapan yaklaşık bir 180'e yakın e, firma var. Bu e, İPEC'de teknoloji transfer ofisimizle bir stratejik işbirliği anlaşması yaptığı için ve bu Kandilli'de ve Teknopark İstanbul bünyesinde girişimcilere de hizmet vermeye başladığı için aslında e, sağlık alanında üretim yapan, ölçek büyütmek isteyen, yeni, yeni büyümek isteyen, isteyen pek çok firmanın da e, sektörde olan insanlara da dokunabilir bu yaptığımız anlaşma. Sadece işte bu ilk e, e, farkındalığı yaratmamız lazım. Yatırımcı tarafında bir miktar daha katılımı e, cesaretlendirmemiz lazım. Bu konuda hem bizi hem bazı tarafında hem Emin'in Fon Bulucu tarafında zaten e, açık davetler yapıyoruz. Katılım sağlıyoruz. Bir güç birliği çağrısı yapmış oluyoruz model anlaşmamıza. Bakalım e, önümüzdeki haftalarda e, e, işte... E, hem yatırım tarafında hem de firmalar ve girişimciler tarafında oldukça kapsamlı taramalar yapacağız, toplantılar ve bilgilendirmeler yapacağız. Ne diyelim, bizi izlemeye devam edin mi diyelim Hakan Bey? <gülüyor> Vallahi hocam e, o da şöyle bir minicik bir e, ukalalık yapmak istiyorum araya izninizle. E, sizi, orada o kadar güzel şeyler dönüyor ki o kadar güzel e, ürünler ve hizmetler çıkıyor ve o kadar güzel girişimciler var ki bence bunları teker teker tanıtmak anlatmak yatırımcıları özellikle de küçük yatırımcıları çağırmak için en önemli fırsatlardan bir tanesi. Bence o e, şeylerin girişimlerin kendilerini anlatarak yapacakları e, çağrıyı başka hiçbir şey, hiçbir reklam yapamaz gibi geliyor bana. Ne derseniz bilmiyorum bunu Ke Kesinlikle öyle. E, ama e, siz de buna katkı verin isterseniz. Ama e, biz böyle genelde hikayeleri anlatıyoruz, e, heyecanlı sunuyoruz. Ama e, teknik yatırım teknik bir konuda. Yani o konuda da arkadaş ev ödevimizin iyi yapıldığı, ayakları yere sağlam bir iş iş planının olması, e, beli, yatırımın belirli aşamalarına göre bu e, firmanın bu yapılacak yatırımı alacağı bir olgunluğa gelmiş olması. Bu konuda da eksik görüldü görülen destekli, e, destekleyici destekleyici e, mentorlülük, danışmanlığı verebilecek bir ortamın bulunması ve bu e, bunların da sağlanmış olması falan gibi konular var. Yani bu konular e, belirli zamanlarda, şu aşamada e, belirli adımlarını attık. Yatırımcı gözüyle de eksik kalanları da işte e, Hakan Beylerin fon e, e, bulucuyla veya diğer ve diğer yatırımcı gruplarında katılmasıyla oturtacağız. Yani bilmiyorum bu, e, bu küçük temizde değil büyük temizde boğulmaya kararlıyız, değil mi Hakan Bey? Ay, evet. evet, evet. Ben belki müsaitlerseniz Serhat ve buraya bir şey ekleyebilirim. E, bu işlediğinin aslında e, matematik kurgulanırken e, burada hiçbir zaman tek taraflı e, kazançlar planlanmadı. Orundan da bahsetmek lazım. E, Boğaziçi Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu e, konulardaki finansmanın e, bu e, işbirliği içerisinde belli fonlamalardan, belli tutarlarla da e, desteklenecek. Bu da bence işbirliğinin önemli taraflarından biri. Çünkü üniversitelerimiz Aldıkları bütçeleri son derece verimli kullanmalarına rağmen yine finans ihtiyaçları söz konusu oluyor. Özellikle bazı çalışmalar yapılması için. Haliyle bu işbirliği ile beraber aslında biz girişimleri fonlarken bir taraftan da Boğaziçi Üniversitesi'nin çok daha TTO'nun ilgili kurumların çok daha efektif çalışabilmesi için ee, onlar için de bir fonlama e, mekanizması kuruldu. Bunun da altını çizmek lazım. Demin aslında kazan kazan e, modeline e, bir de bunu ekleyebiliriz diye düşünüyorum. E, son olarak da e, yatırımcıların e, her ne kadar büyük tutarlarda girecek yatırımcıları belli e, havuzlarımıza alsak da biz onlarla beraber halkın da bu girişimlerden haberdar olması, onlara sunulması ve yatırım fırsatı verilmesi açısından kitle fonlamasının bu sistem içerisinde bir araç olarak kullanılmasını gerçekten çok önemsiyoruz. Bunun son derece olumlu dönüşlerini yakın zamanda da göreceğiz inşallah. Vallahi süpersiniz. Ee, çok teşekkür ederim verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için ama her şeyden çok bu attığınız adımlar için Türkiye, at, Türkiye için attığınız adımlar için sizlere çok teşekkür ederim Sayın Profesör Doktor Cengizan Öztürk ve Hakan Yıldız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz, biz, biz bu devlet için teşekkür ediyoruz. Ee, başladık, devam edeceğiz. Umutluyuz ve bu ortamda da bence hani bu yatırımcılar için gerçek fırsatların olacağı zaman. Gelecek sağlık teknolojilerinde. Onun için bizi izlemeye devam edin diyeyim ben Cengiz Han Hocam, bizi izlemeye, yani sizleri izlemeye devam edecekler. Ben her daim oradan çıkan her girişimciyi burada beraber anlatmak, nereye gitmeleri gerektiğini söylemek ya da onların gidecekleri yönünü herkese duyurmak için buradayız efendim. Mikrofonlarımız sizlerindir. Çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağlı, saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkürler, çok, çok sağ olun.